Aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bir vektörü tanımlayacağını bulmamız gerekiyor. Vektör, büyüklüğü ve yönü olan bir niceliktir. Büyüklüğü ve yönü olan bir nicelik. Buna göre bu seçeneklerden hangisi ya da hangilerinin hem büyüklüğü hem de yönü olduğunu bulmamız yeterli olacak, değil mi? Birinci seçenekte 5 sayısı verilmiş. 5. Beş. 5'in bir büyüklüğü vardır, bu doğru. Ama yönü... 5 sayısından bahsederken herhangi bir yönden bahsetmeyiz. O halde yönü olmadığı için 5 sayısı bir vektör olamaz. İkinci seçenekte ölçüsü 5 derece olan bir açı var. Ölçüsü 5 derece olan bir açının yönünden bahsedebiliriz. Bu pozitif x ekseni olsun, yani x'in pozitif değerleri, bu da pozitif y ekseni. 5 derecenin x eksenine göre olduğunu düşünürsek, açı burada olur. Evet, burada bir yön görebiliyorum ama büyüklük var mı? Bu yönde ne kadarlık bir büyüklükten bahsettiğimizi bilmiyoruz. O halde 5 derecelik açı da bir vektör değildir. Çünkü büyüklüğü yok. Bu iki seçeneği eyledik. Üçüncü seçenekte 5,5 noktası var. Hmm, bu ilginç bir seçenek. Neden mi? Eğer bu noktanın 0,0 yani orijin noktasından çıkmış bir vektörün bitiş noktası olduğunu düşünürsek, hemen şöyle çizeyim bu pozitif x ekseni, bu da pozitif y ekseni. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 noktalarını koyduk. Bunlar da dikey eksendeki 1, 2, 3, 4 ve 5 noktaları. Bu noktanın bir vektörün bitiş noktası olduğunu düşünürsek, vektörümüzü bu şekilde çizebiliriz. İşte şimdi hem büyüklükten hem de yönden bahsediyoruz. Bu vektörün büyüklüğü nedir? Yani bitiş noktasının orijinden 0,0'dan uzaklığı nedir? Pythagor teoremini kullanarak bunu hesaplayabiliriz ve vektörün yönü ise, işte bu çizdiğim yön. O halde 5,5 noktası bir vektörü tanımlayabilir. Son seçeneğe de bakalım. Son seçenekte 5 artı 5 işleminin sonucu var. Bu işlemin sonucu 10. Elimizde bir büyüklük var. Peki yön var mı? Yok. O halde bu seçenekte bir vektör olamaz.